Arkadaşlar merhabalar bu videomda Barış yayınlarının hazırladığı 5'li AYT matematik denemelerinden deneme 4'ün geometri çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Geometri soruları 30. soruyla başlıyor. Bakalım ne diyor soru. Aşağıdaki düzenekte birbirine paralel konumda iki kartondan birincisi de üçgensel bölge kesiliyor. Daha sonra 5 cm mesafeden bir el feneriyle ile ışık tutuluyor. Şuradaki mesafeyi kaç vermiş? 5 vermiş. Tamam. 2 karton arasındaki mesafe 4 cm. Şurası 4 cm olmuş. Ve... Bu kartonda oluşan üçgensel bölgenin çevresi de buranın çevresi 18 olarak verilmiş. Birinci kartonda bulunan üçgensel bölgenin çevresi nedir diye soruluyor. Bunun çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada ne oldu? Işık girdi sonra çıktı. Belli bir oranda büyüyor mu? Büyüyor. Aynı oranda büyümüyor mu? İşte şu kenar işte bu bunun atıyorum 3 katıysa. Bu da bunun 3 katı. Bu da bunun 3 katı olacak. Belli bir oranda büyüyor. Yani burada ne var? Benzerlik var. Benzerlik çevre ilişkisi. Çevre ilişkisi benzerlik oranı çevreler oranına eşit olmuyor muydu? Evet, e o zaman benzerlik oranı hocam 5/4 mü? Değil. Dikkat. Benzerlik oranı bak. bir noktadan çıkıyor. Hop şöyle. 5/9 değil mi? Benzerlik oranı 5/9 neye eşit olacaktır? Birincinin çevresi bölü ikincinin çevresi. Yani çevre bölü 18'e eşit olacaktır. Dikkat iki katı Çevreyi böylelikle kaç buluruz? 10 buluruz. Yani 30. soru Balıkesir çıktı. Geldik 31. soruya. Yandan görünümünde alt kısmı dikdörtgen ve üst kısmı ikizkenar yamuk biçiminde olan sürahi şekil 1'deki gibi yarı yüksekliğine kadar su ile doluymuş. Yarı yüksekliğine kadar suyla doluysa o zaman burası ne olacak? 12 olacak. Hocam tamamı 24 ya. Buraya da kaç kaldı o zaman? 8 kaldı. Sonra bu ters çevrilmiş böyle. Arkadaşlar ters çevirdiğince zaman içindeki suların miktarları aynı değil mi? Evet. Buradaki V su ile buradaki V su aynı. Şekilde verilen sıvının hacmi sıvının görünen yüzey alanı ile doğru orantılı olup Evet bunun görünen yüzey alanıyla doğru orantılı o zaman buradaki yüzey alanlarını hesaplayacağız diyebiliriz. Ama dur orada bir şey söyleyeceğim. Buraya bir virgül koyalım. Sonra işte üst kısmının tabanlar arasındaki oran kaç olabilir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani burası A burası B iken ee, bizden A bölü B nedir diye soruluyor ya da B bölü A nedir diye soruluyor. Bu arada şurası A iken burası A mı? Yani şurası A burası A mı oldu? Evet arkadaşlar. Şimdi burada şu alanla şu alanı eşitleyip sonuca ulaşabiliriz. Ama bir anımı anlatayım. Biraz önce bak videonun başında bellidir böyle şey yaptım. Durdurup yeniden çözüyorum. Şimdi soruyu biraz önce çözerken dedim ki ya bu soruda hata var ya. Buraya kadar suyu, su nereye kadar geliyor? Bak hocam şuraya kadar değil mi? Ama yüksekliği buraya kadar almış. E ben buradaki yüksekliği ne yapacağım diye böyle kafamda soru işareti kaldı. Videoyu durdurdum. Düşündüm düşündüm düşündüm. Barış şuraya dedim hocam buradaki kapak böyle sıkıntı yaratmıyor mu diye. Ondan sonra o da bana kapak yaptı dedi, dedi ki hocam bu kapak tıpa değil dedi. E, gerçekten de öyle arkadaşlar yani kapağın iç tarafında da şurada da su var değil mi? Kapak dışından kapatılmıyor mu? Evet hocam derdiğinizi duyar gibiyim. Ama ben benim düştüğüm tuzağa büyük ihtimalle sen de düştün. Kapak kardeşim dışarıda burada kapağın içinde de su var. Barış hocam beni aydınlattığın için teşekkürler biz de bazen böyle Tonga'ya düşebiliyoruz. E, benim için güzel bir anı oldu güzel bir kapak oldu. Bazı öğrenci arkadaşlar için de büyük ihtimalle güzel bir kapak olmuştur. Şuradaki yüksekliğin önemi yok kardeşim. Suyun yüksekliği burada da şuraya kadar. Yani şu yamuğun içinde şuraya kadar yükseklik yine aynı oluyor. Hocam burası 8 ya burası da 8 diyebiliriz. Yalnız burada buradaki V suları da eşitleyebiliriz. Ama ya ben bunu böyle yapacağımı V suları hesaplarken şuradaki suyu hesaplarken A çarpı 12 görünen yüzey alanıyla doğru antılı ya. da hesaplarken şöyle deyip dikdörtgen artı yamuk diyeceğime. Arkadaşlar nasıl ki içindeki suların hacimleri aynı. Buradaki boşlukların hacimleri de aynı değil mi? Buradaki V boşlukla buradaki V boşlukla ters çevirdiğimiz zaman yine aynı olmayacak mı? Olacak. E buradaki alanlarla boşlukların hacimlerini eşitleyebiliriz. V boşluk bir tanesinde bunun alanıyla doğru orantılı. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. A artı B çarp yükseklik bölü 2. Neye eşitmiş? Buradaki V boşluğun. Çünkü bu hacimleri aynıysa bunların da alanları aynı. Çünkü alanlarla doğru orantılı diyor. Buradaki V boşluk nedir? A çarpı 8 diye mi? Evet A çarpı 8. e buradan ne geliyor? Şunlar şunlar sadeleşti. 6. 2'ye böl 2'ye böl 4 3. Buradan 3A artı 3B eşittir 4A yaptı. 3B eşittir A yaptı. Bizden ya bölü B isteniyor ya da B bölü A isteniyor. Şıklara baktığımız zaman 3 yok ama 1 bölü 3 var. Yani B bölü A isteniyormuş bizden cevap da böylelikle. 1 bölü 3 yaptı. 31. soru güzel bir soru. Bizleri böyle bir sorula, soruyla tanıştırdığın için barış yayınlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve bize kapak olduğu için bu soru. 31. soru C. Han oldu arkadaşlar. Geldik 32. soruya. Etnik koordinat düzleminde bir kenarı y eşittir 3. Diğer kenarı x eşittir 2 doğrusu üzerinde olan özel doğrular var. Analitik düzlemi çizeceğim kardeşim. Şöyle çizelim. Bir tanesi neymiş? x eşittir 2, y eşittir 3. Hocam y eşittir 3 burası, x eşittir 2 de burası. Tamam. Şuraları gösteriyorum. 2'ye 3'ü gösterdik. Sonra burada... Bir kenarı burada, bir kenarı da burada. Madem öyle bizim karemiz nasıl olabilir? Hocam karemiz şöyle olabilir. Bir, hocam karemiz böyle olabilir. 2 her iki doğrunun üstünde olacaksa tam köşe burası yapmak zorunda. Karemiz böyle olabilir, karemiz böyle olabilir arkadaşlar. Dur bakalım onu yorumlayacağız biraz sonra. Nasıl olacağına bakacağız. Şimdi karelerin şurada olduğunu, bir köşesinin burada olduğunu anladık herhalde. Sonra diyor ki karenin alanda 16 birim karedir diye soruluyor. Karenin x a ve y eşitir b doğrularına göre simetriği alındığında her iki durumda da kare ile birer kenarlarının çakışık olduğu görülüyor. Arkadaşlar bir kare var elimizde. Bu doğruya göre simetriğini alsam burası yapıyor. Hocam bir kenarıyla bu simetriyi x a doğrusu ortak bir kenarı olmadı. Çünkü her iki durumda da simetriye birer kenarlarının çakıştığı görülüyor. Ancak ne zaman olur arkadaşım bu? Ben kareyi şu şekilde seçersem bir kenarı simetri şu x a ile ortak seçersem Simetriğini aldığımda ne oluyor? Her iki durumda da kare ile simetrinin birer kenarlarının çakıştığı durumdan bahsedebilirim. Bak güzel bir şey öğrendik. E o zaman bizim x a doğrusu ne olacak arkadaşlar? x a doğrusuyla karenin bir kenarı böyle çakışık olacak. Tamam. Sonra a artı b toplamı en çok kaçtır diye soruluyor. O zaman a'yı ben olabildiğince sağda almalıyım. B'yi de olabildiğince yukarıda. Hem sağ hem yukarıda. Nerede almam lazım? şu bölgeye düşmesi lazım. Yani ben o zaman x eşittir a doğrusunu şö şöyle alırım. Sonra öbürünü de şöyle alırım. y eşittir b doğrusunu da böyle alırım. x eşittir a böyle. y eşittir b böyle. O zaman karenin de bir kenara buna çakışık olacaksa. Karenin de bir köşesi burada olacaksa bizim karenin kenarı şu şekilde olmak zorunda değil mi? Karenin kendisinin bu şekilde olması gerekmez mi? Evet. E o zaman buradan dolayı Karenin de bize bir kenarını vermişti. 16 vermiş ya alanını. Alanı 16 ise A kare eşittir. 16 ise A'yı buradan 4 buluruz. Karenin bir kenarı 4 birim. 4 birim oldu. E hocam burası 2 birim. Burası 4 birim. A'yı kaç buluruz? 6 buluruz. 3 birim burası. 4 birim yukarıda. Burayı da kaç buluruz? B'yi de 7 buluruz. A artı B toplamı en çok kaçtır diye soruluyor. Yani A artı B'yi de böylelikle 6 artı 7'den kaç buluruz? 13 buluruz. Valla aydınlatan güzel bir soru daha arkadaşlar. Gerçekten analitikle ilgili çok hoş bir soru olmuş. Tam ÖSYM tipinde bir soru. 32. soru denizli oldu. Geldik 33. soruya. Üzerinde yarım daire biçiminde penceresi ve pencere büyüklüğünde sağa sola sürgülü kapağı olan bir danışma bankosunun uz kenar uzunluğu 19 birim olan kare biçimdeki çerçevesi şekil birde iken yani şurası 19 bir kenarı 19 olan bir kare biçimindeymiş arkadaşlar. Sonra şunu anlatmış. Şurası ne diyor? Bir kısmı şekildeki gibi yana doğru 6 birim çekilmiştir. Bu böyleyken yana doğru 6 birim çekildi. Şuraya olan mesafede 3 birim olduğunu söylüyor. Arkadaşlar şurası toplamda 19 olduğunu biliyoruz biz. 6 3 9'u buradaysa o zaman şu kenar ne yaptı? 10 yaptı. 19 olduğunda. Yani bunun çapını 10 bulduk Bankonun çerçevesiyle 3 ve 6 birim uzaktaki pencere çerçevesi ile pencerenin kestiği noktadan banko şuraya çizilen kırmızı çizgiden bahsediyor bir lastik takılmış buna göre şekil x ile belirtilen uzunluk nedir diye soruluyor bize ne yapacağız arkadaşlar bunu 90 dereceye karşılık getirmem lazım 90 dereceye karşılık getirmek için de ne yapmak lazım hocam şöyle ya buradan dik çizeceğiz böyle ya da buradan dik çizeceğiz istediğin yerden çiz ama şuradan karıştırmayıp şuradan diki çizip şuradaki pisagor bağıntısını bulmaya çalışın ya benim şuradaki uzunluğu bulmam için şu aşağıdaki uzunluğu bulmam lazım değil mi şurada çizilen diki bulmam lazım bir de neyi kullanmam lazım? Bak burada eş yapı var aslında. Şuradaki burayı çektik mi pencereyi? pencereyi? Pencereyi şöyle çektik. Yani önceki hali burada. Pencere şimdi burada. Bunlar eş yapı değil mi? Eş iki yarım daire değil mi? Evet. Şimdi eş yarım daireleri düşünelim. Daha önce ben konu anlatımında da bahsettim. Eş iki yarım daire olduğu zaman. Eş iki tane daire olduğu zaman. Şunlar birbirine eşse eğer. Bak bak bak bak. bak. Bunlar birbirine eşse. Hocam buradaki yayla buradaki yay birbirine eşittir diye konu anlatımında anlattım. Niye? Çünkü bunlar ise hocam şu kiriş her ikisinde de aynı kiriş değil mi? Ayrı ayrı düşün. Şuradaki kiriş çizgi kirişi, buradaki, çiriş çiriş. buradaki kiriş de çizgi kirişi. Bu kirişler eşit değil mi? Eşitse, bu iki çemberde eşse, ayırdıkları yayların da eşit olması gerekmiyor mu? Evet hocam. E bu yarım daireler için de aynı şeyi söyleriz. Yarım dairelerde de bunu tam ortadan bölsem, o zaman buradaki ile de buradaki yaylar birbirine eşit değil midir? Evet. E o zaman bu yayların eşitliğini bulduk biz şimdi. Bu yayların eşitliği ne anlama geliyor? Hocam şunu şöyle çizersek bunu da böyle çizersek yayların eşitliği kirişlerin eşitliği anlamına gelmiyor mu? Kesinlikle geliyor. Yani şunlar birbirine eşit oldu. E hocam tamamı 10'du. Şu ikizkenar kenar tabanı iki eşit parçaya böldü. Buraya kadar kısma 4 kaldı. O zaman bunlar 2-2 mi oldu? Evet. Şimdi ben buranın kaç olduğunu biliyorum. 19 olduğunu biliyorum. 6-2 daha 8. Bak yukarıyı 8 buldum. Şimdi ben şurayı bulursam buradaki uzunluğu da bulabilirim. Bu uzunluğu nasıl bulacağım? Hocam bu uzunluğu da şöyle bulabiliriz. Şimdi burada yarım çemberde bir dik çizilmiş. Ya da en etkili silahınızı da kullanabilirsiniz. En etkili silahınız neydi? Yarı çap çizmek. Gel buraya. Bizim e, yarı çapımız 5 değil mi? 5. Buraya bir birim kaldı. En etkili silahımız yarı çap. O zaman buraya da kaç kaldı? 5. Yarı çaptan dolayı. 3 burası 5 burası 3 4 5'ten 4 diyebilirsin ya da ya da kafan karıştıysa eğer şunu şöyle yapabilirsin bir yarım çemberde ben buradaki neyi bulmaya çalışıyorum değil mi bir yarım çemberde şöyle bir yarım çemberde bundan da hep bahsettim şöyle çapa dik varsa ne yapın demiştik hocam öklit bağıntısı oluşturalım şöyle nasıl bir dakika teknolojinin şeyine uğradım hop şöyle hop şöyle çapı gören çevre açı 90 derece oluştur kardeşim e ben buradan çizince 2'ye 8 olduğunu gör, bulmuşum zaten. E burası da ense. n kare eşittir. 2 çarpı 8'den n buradan kaç geldi? 4 geldi. Hocam n'yi 4 bulduk. Şurası 4. E tamamı 19'du. Buraya da 15 kaldı o zaman. 8-15 ne üçgeni? 10 üçgeni. Çember ile ilgili çok güzel bir soru. Bak bir yarım çemberi şöyle öbür tarafına böyle yaptığı zaman ya da iki tane çember bak böyle eş çember olduğu zaman bu yayların eşitliği önemli. Valla ben bunların eşitliği ile ilgili böyle çok yeni nesil soru görmemiştim. Bu ona ait çok da güzel bir yeni nesil soru olmuş. Zor bir soru mu? Zor bir soru. Daha farklı şekilde yapılabilir mi? Tabii ki ispatları daha farklı şekilde yapılabilir. Ama ben bunu bu şekilde e, daha iyi anlarsınız diye. Çünkü konu anlatımında da böyle yaptım ya. O yüzden buradan anlattım. Yoksa şu merkezlerden hocam şunları birleştirsek, şunları birleştirsek eşkenar dörtgen oluşuyor. Şu köşegenler dik kesir falan. Şuradaki eşitleri de buradan da eşkenar dörtgenden de ispatlayabiliriz aslında. Ama şu kısmı ben size anlattım. Bu kısmı da unutmamanız için yine buradan anlattım. Tamam. Evet gençler böylelikle şu kısmı ne bulduk? 17 bulduk. Cevap denizli oldu. Çok güzel bir soru bu da. Yani şunu yeni soruya dönüştüren mükemmel bir soru olmuş. Harika devam. 34. sorudayız. 34. soruda yarı çapı 10 birim olan o merkezi daire şeklindeki bir kağıt parçası şekildeki gibi kesilerek alanları oranı 5 olan. Arkadaşlar alanları oranı 5 ise bu açılar oranı da 5 değil midir? Çünkü bunun alanı pire kare alfa bölü 360. Bunun alanı da pire kare beta bölü 360. Oranladığın zaman alfa bölü beta kalıyor. O zaman açılar oranı açılarla doğru orantılı şekilde alan dağıtabildiğimizi de zaten daha öncesinde size söylemiştik. E o zaman açılar oranı 5 ise o zaman burası 5 alfa ise buraya da alfa diyebilir miyiz? Evet. Toplamda 6 alfa eşittir 360 ise alfa'yı kaç derece buluruz? 60 derece buluruz. Hatta buraya beta deyip şuradaki alfa'yla karışmasın arkadaşlar. Beta'ya 5 beta olsun. Burada 6 beta ve beta'yı da kaç bulduk? 60 derece bulduk. Evet, şurada kaçı? 60 derece. Bunu kesip çıkartmışım. Ondan sonra da mavi renkli yarıçaplardan bahsediyor. Mavi renk, mavi renk, mavi renk bu da yarıçap uzunluğuna eşit verilmiş soruda. E hocam, en güzel çizimiz Yarı Yarıçap e o zaman çizelim. Bak bu da mavi renkle çiziyorum. Bak bu da yarı çap. Hop ikizkenar kenar çıktı. Hocam burada ne çıktı? Eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60. Hocam 160 var. 60 60 120 de burada 280. Buraya kaç derece kaldı? 80 derece kaldı. Yani şurada kaç toplamda kaç yaptı ozan 140 yaptı. İkiz kenarlık var. Tepe açısı 140 derece olan ikizkenar üçgen. 140 180'den 140 çıkart. 40 2'ye böl. 20 20 yapar. Yani böylelikle alfayı 20 derece buluruz. 34. soru böylelikle Denizli yapar. Geldik 35. soruya. A B C D E düzgün beşgenin iç bölgesinde DE çaplı yarım çember, evet DE çaplı yarım çember. Arkadaş bunu çap olarak vermişse ben bunu kullanacağım kardeşim. Bunun çapını nasıl kullanırız? Hop şöyle çizersem çapı gören çevre açı nedir? 90 derecedir. Çap bilgisi verilen bilgiyi kullanmak en önemli şeylerden biri. Değil mi? Sonra Şurada C merkezli CD yarıçaplı CD yarıçaplı. Bu da düzgün beşgen, değil mi? Hocam düzgün beşgende şöyle eşitleri koyayım ben. Bak, C merkezli CD yarıçaplı bir çember yayı da çizilmiş burada. En etkili silahımız neydi? Yarıçap çizmekti. Al sana yarıçap. E hocam ben şuradaki açıyı bulmak için şunu bulmam lazım ve bunu bulmam lazım. Bu komple şunu bulmam lazım. E burada yarıçap çizdik. Yarıçap uzunluğu da birbirine eşit. E düzgün beşgende iç açısı kaç dereceydi? 360/ bölü. 360 bölü 5'ten dış açısının 72 derece olduğunu ve iç açının da 108 derece olduğunu söyleyebilirim. Şurada kaççı 108 derece bunu biliyorum. Ve şuradaki açıyı bulmaya çalışacağım. Hocam AA dersem pardon AA dersem ikisi kenardan dolayı. Burası da BB dersem A artı B'yi bulmaya çalışıyorum. E 108 de burada a, a ise burası 180 eksi 2A. Burası da 180 eksi 2B mi? Evet şu ikisinin toplamı 108 yapacak. Yaz buraya. O zaman 180 eksi 2A artı 180 eksi 2B eşittir 108 mi olacak evet bunu bunu at öbür tarafa şuradan attık e, 72 kaldı 252 252 eşittir 2a artı 2b yaptı ve böylelikle a artı b'yi de kaç buluruz arkadaşım 76 buluruz a artı b 76 çıktı değil mi yok 76 olur mu ya 252 252'yi böleceğiz 126 çıkıyor 76 nereden geldi ya 126 Arkadaş A artı B 126. Burası 126. Buraya da ben bir alfa dersem olay bitti. Yani alfa artı 90 artı 126'nın kaç yapması lazım? 360 yapması lazım. Çünkü burada bir tam açı oluştu. 90 A B ve alfa. Yani alfa 126 ve 90 toplam 360 yapacak. E, o zaman burası toplamda 216 yaptı. O zaman alfada 216 360 eksi eşit olacak. 360'tan 216'yı çıkartırsam işlem hatası yapmayayım. 4 burası 5. 4 burası 144 yapıyor. Evet burası 144 yaptı. Zaten bizden de ne isteniyor? 144. Yani cevap 35. soruda C. -han oldu. Geldik 36'ya. Kenarları eksenlere paralel olan ABCD karesi ve KLMN eş karelerinde D noktası KLMN karenin köşe kesim noktası. Bak kenarları eksenlere paralelse. Hocam şu X eksenine paralelse. Hocam bu da eksene paralel şu da y eksenine paralelse hocam kırmızıyla mavi dik kesiyor ya burası da dik yöndeşlikten burası da dik burası da dik olacak mı olacak evet bunlar dik kestiğini ispatlamış olduk sonra madem dik kesiyor şekilde de göstereyim arkadaşım şöyle 90 dereceler zaten kareden dolayı var burada da 90 dereceler kareden dolayı var eksenlere paralellikten dolayı burası da 90 burası da 90 oldu mu oldu Karede neydi arkadaşlar köşegenlerin kesim noktasını yani ağırlık merkezini ya köşegenlerin kesim noktası şeklinde kullanıyorduk ya da buradan buraya çizdiğin dik iki eş parçaya. Buradan buraya çizdiğin dik iki eş parçaya bölüyor. Hatta burası da çizgi burası da çizgi burası da çizgi oluyor mu oluyor. E burada da dik çizilmiş ya hocam o zaman burası çizgi çizgi burası da çizgi burası da çizgi, burası da çizgi burası da çizgi oldu mu oldu. Hatta devamını getireyim şöyle bunların da hepsi çizgi çizgi çizgi oldu bunların da hepsi çizgi çizgi çizgi oldu. Şimdi diyor ki bize. Diyor ki D karesi 2 birim aşağı. KLMN karesi 2 birim sola ötelenince birer kenarları eksenler üzerine geliyor. Kardeşim sen bunu böyle aşağı ötele 2 birim aşağı ötelediğinde birer kenarı x eksen üzerine gelecek. Tam böyle AB kenarı x eksenin üzerine gelecek. Tamam bu aklına bulursun. Öbüründe şu kenarı y eksenin üzerine gelecekmiş 2 birim aşağı geldiğinde. Buradan sen 2 birim aşağı geldin demek burasının 2 olması demek. D köşesinde 2 birim aşağı mı gelecek demek. Evet. Ve e, birer köşeleri de çakışıyormuş sen bunu iki birim aşağı indirdin e hocam bunu iki birim aşağıya indirip bunu da iki birim sola götürdüğün zaman birer köşeleri çakışacaksa eğer buradaki e, kesişim bölgesinden kopmaması lazım yani ortak kenarların olması için e, or çünkü sağa sola doğru hareket ettiriyorsun ya e o zaman burada şunu bu sağ getirdin iki birim buraya getirdin e bunu da iki birim buraya getirince bu buraya geliyor birer köşeleri çakışmıyor ancak birer köşeleri nerede çakışıyor arkadaşlar Tam bunu iki birim aşağıya, şunu iki birim aşağıya buraya indirirsen bunu da iki birim sola buraya indirirsek karelerimiz şöyle olursa bunların birer köşeleri çakışıyor ve birinin bir kenarı x80 üzerinde birinin de bir kenarı kenarı ekseni üzerinde olmuş oluyor mu? Oluyor. Yani o zaman ben buradaki çizgi kenarını iki bulmuş oldum. Arkadaş bizden ne işlerinin şu şekilde sarı boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Bu alandan bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane var. 7 tane, bir tane karenin alanda kaç yapıyor? 2'nin karesinden dolayı 4 yapıyor. O zaman cevabımız da kaç yapar? 28 yapar. 36. soru, böylelikle Akçay çıktı. Bu da güzel bir soru, hoş bir soru gerçekten. Bu denevrede de çok güzel sorular görüyoruz arkadaşlar. 37. sorudayız. Dik koordinat düzleminin ikinci bölgesine çizilen bir karenin A köşesi x ekseni üzerinde, B köşesi de y ekseni üzerindedir. Arkadaşlar, analitik düzlem çizeceğiz ve ikinci bölgede olacak. Hemen şöyle analitik düzlemi çizdim. Sonra A köşesi x eksen üzerinde B köşesi de y eksen üzerinde olacak şekilde bir kare çiziyorum. Hocam şöyle bir kare çiziyorum. Hop şöyle hop şöyle. ikinci bölgede olacak ya karemiz. Şöyle ve şöyle. A köşesi burada. B köşesi burada. C burada. D burada olmak zorunda. Hocam C burada. D burada olamaz mı? Normalde şöyle olması lazım. A B yazdıysak bu yönlü gidiyoruz ya. O yüzden bu yönlü sıralamada A B C D yazmanız lazım. Eğer B noktası burada olmuş olsaydı o zaman bu sırala da gidiyoruz. A, B, C, D şeklinde olurdu arkadaşlar. Ama bize B noktasının yerini vermiş zaten. Hocam burası B. O zaman A, B, C ve D sıralaması bu şekilde olmak zorunda. Normalde bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar ama bir senesinde ÖSYM şunu da demişti. İşte D karenin köşegeni olmak üzere. Yani B'nin karşısında D olmak üzere. O zaman A'nın karşısında da C olacak. İş öyle daha garanti oluyor. Her iki şeklinde ÖSYM'nin sormuşluğu var. Önceden hep böyle ABC'de karesi dediği zaman oradaki harfleri bizim yazmamızı isterdi. Bazen harflerin yerinde ÖSYM de ÖSYM'de kendisi de tayin ediyor. Bence en doğrusu, en mantıklısı e, AC karenin bir köşegeni ise lafını ya da BD karenin bir köşegeni ise lafını eklemesi olacaktır. Ama biz eski sistemden AB yazdıysak CD olduğunu söyleyelim. E, çoğu kitapta da bu şekilde de yazılıyor zaten sorular. <gülüyor> Ama ÖSYM garantiye alabilir. Neyse. C ve D köşeleri sırasıyla x eşittir m1y y ye, eşittir m2x doğruları üzerinde olduğunu bilmiyor. Hocam bunun neyi kaç? m1. Bunun neyi kaç? m2. Deme öyle deme. Niye? Çünkü bu y yalnız kendi ki y'yi yalnız bırak kardeşim. Bu bir bölü m1x yaptı. Bu da y eşittir m2x zaten. Evet c köşesi bu doğru üstünden geçiyormuş. Şu doğru üstünden geçiyor. Şöyle. Öbürü de şu doğru üstünden geçiyormuş arkadaşlar. Tamam. Evet şu köşe ve şu köşe vermiş bize c köşesi y eşittir 1 bölü m1x bu köşede y eşittir m2x doğrusu üzerinden geçen doğrular bunlar bizden bu doğruların nesi isteniyor eğimleriyle alakalı m1 artı m2 isteniyor o zaman ben bunun eğimini bulmam lazım şu doğrunun eğimini bulmam için ne yapmam lazım bu tam orijinden geçiyor bu arada hocam şuradaki açının tanjantını bulmam lazım bu açının tanjantı şuradan dik çizilek bulunabilir <gülüyor> bu açının tanjantı basit sonra bunun tanjantını bulmam lazım hocam burada da şu açının tanjantını bulmam lazım ama bu açın tancı burada kafa karıştırıyor. Dur hemen onu çizmeyelim. Bu arada burada 90 dereceler var. İnsanın aklına alfa beta alfa beta gelmez mi? Gelir. Yani senin şuradaki üçgeninle şuradaki üçgenin ne oldu? Benzer oldu. Hatta bunlar birbirine eşit olduğu için eş üçgen mi oldu? Evet. Beta 90 sa burası da alfa. Bak diki sen şu şekilde oluşturacağına şu şekilde oluşturursan yine karşına eş üçgen çıkıyor mu? Alfa 90 beta. Çıkıyor. Yani burası daha eş üçgen oldu. Madem eş üçgen oldu bunları yazalım. Alfanın karşısına A, betanın karşısı B ise eş üçgenden dolayı A'ya B, A'ya B'yi de yazdık. Şimdi şu doğrunun eğimine bak. Bu doğrunun eğimi 1 bölü M1 değil mi? Evet. Bu doğrunun eğimi X'in katsayısı 1 bölü M1. Hocam bunun eğimi nedir? Şuradaki açının tanjantı. Bu açının tanjant demek Z'den dolayı bu açının tanjant demek o da B artı A bölü A değil midir? Evet. B A bölü A değildir. Niye? Eksiyle çarpılmıştır. Çünkü <gülüyor> sola yatık olduğundan dolayı dostum buna dikkat et. Sola yatık bir doğru eğimi negatiftir. Gelelim bu doğrunun eğimine. Bu doğrunun eğimi de şurada kaçının tanjantı, O da B bölü A artı B değil mi? Evet. O da M2. Bunun eğimi de direkt x'in katsayısı M2. Ne eşit arkadaşlar buradan? B bölü A artı B'ye ama dikkat. Eksi B bölü A artı B'ye eşit olacak. Sonrasında ne yapacağız? n 1 artı M2 isteniyor. n 1 artı M2 nedir veya n 1 dediğimiz bunun ters çevirmişi. Eksi A bölü A artı B artı M2 dediğimizde de dedi. eksi B bölü A artı B. Bu da eksi parantezin aldığımız zaman A artı B bölü A artı B yapar. E hocam burada A artı B'ler nanay oldu mu? Oldu. Cevapta ne çıktı o zaman? Eksi 1 mi çıktı? Evet. Cevap böylelikle balık kesir oldu. Bu soruda çok güzel bir soru arkadaşlar. 37. soru. Şurada bir Tuzağa düşüren bir durum var. Bir de bunların eğimlerin negatif olmasıyla tuzağa düşürülen yine bir durum var. Bunlara dikkat et lütfen. 37. soru. Balıkesir oldu. Geldik 38'e. Dik koordinat düzeninde. y= X doğrusu üzerindeki B noktasında bulunan bir hareketli ile ilgili şu bilgi, bilgi şu şekildedir. Hemen ortak bir durum var. Arkadaşlar yani. Özel bir durum var. Y eşittir x doğrusu var. O yüzden ben y eşittir x doğrusunu şöyle çiziyorum. Böyle y eşittir x doğrusunu çizdim. Y eşittir x doğrusunun özelliği nedir? Hocam burası 45. Burası da 45 derece değil mi? Evet. 45'leri gösterdim. Şimdi hareketle buradan bir hareketli var. İşte bu ya burada olur ya burada olur ya burada olur. Nerede olduğunu bilmiyorum. Şurada da olur. Alt tarafta da olabilir. Yalnız bu adam 2 birim sağa 1 bir birim aşağı hareket ederek 18'e 0 noktasına geliyor. Sağa ve sola hareket ederek. Mesela buradan başladık ya, hocam sağ aşağı, sağ aşağı, böyle böyle böyle böyle gidiyoruz arkadaşlar. En son buraya geldiysem o zaman o buralarda, bir yerlerde. İki birim sağa, bir birim aşağıya, iki birim sağa, bir birim aşağıya şeklinde gidiyorum. Sağ aşağı, sağ aşağı, sağ aşağı, sağ aşağı, örüntü sağ aşağı şeklinde gidiyor. Peki sonra e 0 noktasına geldi diyor sana burada. 18'i de gösterelim burada. Buna göre diyor B noktasındaki bu hareketli hareketin eksenleri paralel biçimde 2 birim sola 1 bir birim aşağı biçimde tekrarlayarak devam ederse Y eksenini ilk defa hangi noktada çakışır diye soruluyor. O zaman ben buradaki şeyi noktayı bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu Y x sorusu ya şuradan bir dik çizersem ne oluyor? Hocam bak 45'i kullanmış oluyorum. 45 45 93 kedi. Burası K iken burası da K mı oldu? Evet. Şimdi burada 2 sağa giderken 1 aşağı gidiyor. 2 sağa giderken 1 aşağı. 2 sağa 1 aşağı. 2 sağa 1 aşağı. En son burada da 2 sağa 1 aşağı mı? Ne kadar sağa gittiyse o kadar da aşağı mı gidiyor? Evet. 1 bir, bir, bir, bir. bir. Ee, burada K kadar mı? Şurayı K bulduğumuz için dikeylerin toplamı K yapacak. K kadar 1 gittiysek sağa da o zaman 2K kadar 2 yani K kadar 2 gitmeyecek mi? Yani 2K gitmeyecek mi? Gidecek. E hocam bak burası 3K. 18 ise K'yı kaç buluruz? 6 buluruz. Evet K'yı 6 bulduk. Şimdi ne yapacağız? Bu elemanı buradan itibaren götüreceksin. Nasıl götüreceksin? 2 birim solağa 1 bir birim aşağı götüreceksin. Şuranın da 6 birim olduğunu biliyorsun. Bak 2 sola 1 aşağı 2 sola 1 aşağı 2 sola gidersen 2 4 6 mı yapıyor? Evet. Buradan da 2 aşağı inmiş oluyor. Buradaki noktamız da kaçtı? 6'ya 6'ydı. E o zaman burası da ne oldu arkadaşlar? Ya da direkt 6'ya 6 ya şöyle burası 6 noktası. Şuradaki nokta ne olacak? Hocam 1 bir, birim aşağı 1 bir, birim maşa Buradaki 2 birim aşağı olacak. Burası da 0'a 4 noktası mı olacak? Aynen öyle. Cevabımız böylelikle ne çıktı? 38. soruda Akçay çıktı. Bu da güzeldi. Analitik soruları gerçekten çok hoş. Bize çok şey katıyor. Aynı şeyi diğer denemede de görmüştük. Ama burada da aynı şeyi görüyoruz. 38. soru akçay oldu. Geldik 39'a. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun yüzeylerine, kutunun ayrıtlarına paralel olacak biçimde kırmızı mavi yeşil renkli sırasıyla 40. Kırmızı 40. Arkadaşlar. Öbürü 44 ve burası da 48. Uzunluğundaki kuşaklar bağlanmıştır. Her bir kuşak kutunun 400 denişi şey yapıyor. 1, 2, arkadaki yüzey ve soldaki yüzey. 4 yüzey gidiyor. Buna göre şekildeki prizmanın görünen 3 yüzünün alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşım şuraya bir A dersem, buraya bir B dersem, buraya C dersem. Burası A, B. A, B. Kırmızı kuşak. Ne verilmişse kırmızı kuşak? 40. Yani A artı B artı A artı B. Sana diyor ki 2A artı 2B eşittir 40 diyor. Yani buradan A artı B'yi kaç buldun? 20 buldun. Eyvallah. Sonra burada maviye bakalım. Mavi de nasıl gidiyor? Hocam şöyle şurası B C B C 2 B artı 2 C'yi sana kaç vermiş 44 vermiş. 2'ye böldüğün zaman B artı C'de kaç yapıyor o zaman 22 yapıyor. Sonra yeşil renkli hocam yeşil renkli şurası A C A C şeklinde yani 2 A artı 2 C eşittir kaç verilmiş 48 verilmiş. A artı C'de buradan kaç çıkar o zaman buradan 48'i 2'ye böldük 24 çıkar. Ben buradan A'yı B'yi C'yi bulacağım. Çünkü A çarpı B çarpı C'yi bulmam lazım. Taraf tarafa çarparak onu elde edemiyorum. Ya da taraf tarafa toplayarak direkt onu elde edemiyorum. E o zaman denklem kurmaya çalışacağım. Ne yapabilirim burada? Hocam en alttakini eksiyle ile çarpıp taraf tarafa toplayayım mesela. A'lar gitti mi? Gitti. Bak şurada A'lar gitti mi? Gitti. Bak gidenlerin altını çiziyorum. Şekil bozulmasın diye. A'lar gitti. E, C'ler de gitti mi? Gitti. Ne kaldı o zaman? Burada 2 b mi kaldı? Evet. 2B eşittir. Şununla şunu topluyorum 42. Bunu çıkartıyorum. 42'den 24 çıkınca 18 mi kalıyor? Aynen öyle. 2B'yi 18 bulduk. B'yi buradan kaç buluruz? 9 buluruz. Kardeşim B 9 A'yı kaç buluruz? A 11 gelir o zaman. Şurada yerine yazdığında. Hocam B 9 B 9 yazdığında o zaman burası kaç gelir? 9 yazdığımız zaman burası da C'de 13 mu gelir? C'yi de 13 bulduk. Evet B 9 geldi. A 11 geldi, C de 13 geldi. Prizmanın 3 yüzeyinin alanı nedir diye soruluyor. Sana diyor ki a çarpı b yok. 3 yüzünün alanı. 3 yüzünün alanı nedir arkadaşlar? Şu yüzeyin alanı. Hocam burası AC, bu yüzünün alanı BC, AC artı BC artı bir de bu yüzünün alanı isteniyor. Hocam o da nedir A çarpı b değil midir? Evet. Şimdi AC, şu kenarların iki'er çarpma. Şu ikisini çarpma kaç yapıyor? Hocam, 13 ile 11'in çarpımı, 1 ile 3'ü ayırdık. İkisinin toplamını yazdık buraya. Kısa yol. Sonra e, AC'yi yazdık. BC'ye bakalım. BC'de 13 ile 9'un çarpımı, Artı 3 kere 9 27. 9 117 yapıyor galiba. Artı bir de AB çarpımı var. O da 99 mu yaptı? Evet. Şimdi 143 artı 117 artı 99'u topla. 19 yaptı elde var. 1 4 5 ondan sonra 15 mi yaptı burası? 15 2 3. 359 mu yapıyor burası da? Evet cevap böylelikle 359 olarak buluruz. Güzel soru. Evet cevap Akçay oldu. ÖSYM böyle. Katı cisimlerde bu şekilde bu ayarda soruyla karşımıza geliyor. Lütfen dikkat et. Tamam mı? 39. soru. Akçay oldu. Geldik. 40. soruya. Aşağıda dik dairesel silindir biçimindeki yarısına kadar su dolu olan ayran bidonu uzunluğu. Birim cinsinden çekil üzerinde verilen ipin. Orta noktasında askıya tutturulup şekil 1'deki konumdayken ip sola doğru şu kadar çekildiğinde. Yani ben bu ipi sola doğru şu kadar çekiyorum. Yani ne kadar çektim? Uzattım. Sola doğru uzattım. Sola doğru ne kadar uzadı arkadaşlar? 3 köküç eksi 3 uzadı. O zaman burası önceden 3 3 artı 3'tü. Şimdi 3 köküç eksi 3 daha uzadı. Bunları da toplayınca ne geldi burası? 6 3 geldi. Hocam ipin uzunluğu her ikisinde de aynı. Şu ipin uzunluğuna bak. 6 köküç artı 6 değil mi? Evet ipin uzunluğu 6 köküç artı 6. E hocam burada da ipin uzunluğu 6 köküç artı 6 olmayacak mı? Aynen öyle. Sonra ne diyor soruda? İp yer düzlemiyle 90 derecelik açı yapıyor. Ha, şu ip yer düzlemiyle 90 derecelik açı yapıyor. Hocam şurası yer düzlemiyle 90 derecelik açı yapacak. Peki şurası 90 derece Aynı zamanda şunun içinde ayran var ya da su. Arkadaşlar suyla zemin her zaman paralel değil mi? Evet. Bak bunu vermek zorunda değil. ÖSYM bununla ilgili soru sordu. Suyla zemin nasıl tutarsan tut. Aha su şöyle burada. Böyle de tutsan zemine paralel olacak. Şuradaki yüzeyi arkadaşım dikkat et buna. Evet burada da suyla zemin paralelse o zaman 90'sa burası da 90 derece mi olacak? Evet. E bize başka bir şey vermiş mi? Vermiş şurayı da 6 vermiş. Oo işimiz bitti. Hocam burası da 6 ya. 6 6 6 kökü çıktı. Hangi üçgende bu? 30-30-120 üçgeninde 120 ise bu doğrusal al ya zemine kadar dikti ya. Burası 60 derece oldu. E, burası da kaç oldu o zaman? Şurası kaç derece oluyor? 60-90 ise burası da 30 derece oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hocam ben burada bu şeyi, hacmini bulmak için silindirin yarısına kadar su doluydu ya. Zaten böyle ilk tuttuğum zaman da yarısı dolu yarısı boş ya burada da. Zaten yukarıdaki cümlede de yarısına kadar suyla dolu demişti. Ayranla dolu demişti pardon. O zaman burada da yarısına kadar ayranla dolu. Tam bu yarısına kadar uca kadar gelmek zorunda. Ben burada silindirin yarı çapını bulmak zorundayım. Silindirin yarı çapını şöyle de çizebiliriz. Şöyle de çizebiliriz. Fark etmez. Böyle çizdiğin zaman bu da dik olduğundan dolayı 30-90 burası 60 oldu. Şuradan da yarı çapını bulabilirim. 60'ın karşısı 6 ise 30'ın karşısı ne olacaktır? Hocam 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat 60'dan 30'a geçişte de köküçe bölünmüş hali. Burası da 6 köküç bölü 3'tür, Yani iki köküçtür. Hocam burası 2 köküçse yarı çap da kök Şimdi bizden silindirin hacmi isteniyor. Yani yarısının hacmi isteniyor. Yarı çap 3 köküç, Pi kök 3'ün karesi çarpı yüksekti 6. Yalnız bu tamamı yarısına kadar ayran dolu olduğu için bölü 2 mi diyeceğiz? Evet. O zaman buradan ne geliyor? 3. Şunlarda sadeleşti. 3. 3 kere 3. 9. Cevabı böylelikle 9 pi buluruz. Bu da çok hoş bir soru olmuş. 40. soruyu böylelikle ne bulduk? Balıkesir bulduk. Gerçekten çok güzel sorular arkadaşlar. Burada deneme analizi de var zaten şeyine de bakarsınız. İşte dönüşüm geometrisi düzgün çokgen falan filan. Konu başlıklarına da bakarsınız. Hangi soruda yanlış yaptıysanız onlara göre yorumlarsınız kendinize göre. Ve dönüp hangi soruda yanlış yaptıysanız bir konu tekrar yapmanızda da fayda var. Evet yine mükemmel bir soruların çözümünü hallettik. Deneme 4'ü hallettik. Bir sonraki videoda son videoda yani deneme 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.